Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Gimp dersiyle yine beraberiz. Bugün yine gerçek bir resimle, gerçek bir çalışmayla e, bir şeyler yapalım. E, ve hayatımızda bize faydalı olsun. Şimdi e, müşterimizden bir resim geldi. E, bu resim çekimi hatalı, yanlış. Bu e, yani resim çekerken bir yerden odak alınması gerekiyor. Bu büyük bir ihtimalle bir cep telefonu ile çekilmiş bir resim. Buna neler yapabiliriz? Önce onlara başlayalım. Şimdi burada, şurada kullanacağımız 5 tane seçenek var. Bunları tek tek göstere göstere uygulayalım. Önce neyi seçtik? shift ile... Yola, e, yolu dönüştür diye bir e, seçenek. E, ben tam manasıyla işlevini biliyorum ama manasını bilmiyorum. Yani bunu belirli odaklardan e, çekme yapabiliyoruz. Benim amacım ne? E, böyle e, çekerek e, şu sarı çizgiyle bunları düz yapmak ama sarı çizgiyi çektikten sonra dikkat ederseniz ee, şöyle cetvelden bir çizgi alırsak e, şuranın kaydığını gördük. O zaman ne yapacağız? Şu köşeden de tutup şöyle e, onu da eşitlemeye çalışacağız. E, gördüğümüz gibi burası şu çizgi düz oldu ve burası da aşağı yukarı düz oldu. Çok küçük bir şey var. Tamam. Düz oldu. Şimdi bir cetvel daha alıp da alt çizgiye bakarsak şöyle bakarsak bunu bu sefer aşağıya doğru çekerek düzenleyebiliriz. Gördüğümüz gibi arkadaşlar sarı kutuya baktığımız zaman bizim enter'a bastığımız zaman resmimizin düzgün olduğunu gördük. Biz daha önceki derslerimizde de işlemiştik bu resmi tut biraz küçültebiliriz. Ha, önce e, bu işlendi kısmını e, düzgün hale sokup önce bir kırpalım. Şöyle tutalım. E, ki mesela şöyle azıcık pan olduğu belli olsun. Zeminin altından şöyle alalım. Enter'layalım. Şimdi artık e, küçültebiliriz. E, tutalım. E, Enter'la dokunalım bunu belirli ölçülerde küçültebiliriz. Yani bu panoda başka işlemler yapacaksak Enter'ladığımız zaman bu hale sokar. Ctrl-Z ile geri geliyoruz. Burada çoklu geri gelme özelliğimiz var. Şurada. Bunu bilelim. Biz yalnız böyle bir şey yapmayacağız. Bunu ölçekleyelim. Bizim yapmak istediğimiz tam değerinde küçültme bize lazım olan bir ölçüde küçültme onun içinde ne yapabiliriz'e bakıyorum görünümden geliyoruz tabi biz bunu görüntüyü küçült dediğimiz zaman burada genişlik 4000 yükseklik 2600 diyor biz burası da 96 olursa webte kullanacağız biz bunu. Diğerine 96 yapacak. Zincir kapalı. Burayı da Burayı da bize bu resim yani genişliği 800 falan olacak. Tam karar vermedim şu anda. Ama 800 ile işlem yapmam daha kolay. Bunu da alta bastığım zaman kendi düzenine gerektir. Bu şekilde çalışmadaki fayda şu. Resmi birebir kendi küçültecektir. Zinciri kaldırırsak sadece genişliği aşağıya da yaptığımız zaman alt kısmı küçültecek. Şimdi ölçekle dediğimiz zaman bunu bize ölçeklediğini gördük. Şimdi başka ne yapabiliriz buna? Biraz... Bunu canlandırabiliriz. Şöyle önce bir kontrol ve orta tuşla belirli yerlerinden mesela gittiğim yerden küçültme, gittiğim yerden büyütme yapabiliriz. Dikkat ettiğinizde tam merkezine gelirsem merkezden küçültür. Şimdi tam şurayı büyüteyim bak. Dikkat ederseniz köşeden büyütüyor. Yani mouse nereye gidersem oraya tıklarsam oradan büyütüyor. Bu da önemli bir ayrıntı. Buradan sağa sol çekebiliyorum genel özellikler. Şimdi renklerden burada bir sürü seçenek var. Buradan deneme, yanılma yollarıyla bunu ben biraz bir gölgelik var. Resim çekmede hata var. Ben azıcık aydınlatacağım bunu. O aydınlatma da parlaklık, karşıtlıktan birazcık parlaklığı Artırırsam çok fazla değil. Çünkü çok fazla yaparsam siyahtaki özellikler gider. Ee, benim için yeterli. Bu resim e, benim için e, istediğim ölçülerde tamam arkadaşlar. Şimdi bir başka resim var. Bu resimde de e, bu resmin orijinal hali şöyle. Şöyle, biz e, buna e, neler uyguladık? E, öncelikle e, bu resmi e, şuradan bir düzleme yaptık. Bu düzlemeyi nasıl yapıyoruz? Şuradaki e, seçenekle. Yani seçeneğin Türkçesini tam ifade edemiyorum. Yolu dönüştür diyor ama e, yani köşeden çekme. ...desek daha doğru olur. Şöyle maviye doğru... ...yanaştırıyorum... ...cetvel çizgime. Şuradan... ...bir çizgi alayım. Şurası... ...tam köşe. Şöyle... ...buradan... ...çekiyorum. Gördüğünüz gibi... ...tabii ben... ...şeyi alamadım tabi. Alamadığım için... ...şimdi cetveli seçelim. Şöyle... Bazıcık içeride bırakmazsak, dışarıda bırakırsak tutmuyor. Tamam. Şimdi biz bunu e, köşeden çekme diyeyim ben yine buna. E, yani İngilizcesini de şu anda hatırlayamadım. Ama Türkçesi bana bir anlam ifade etmiyor. E, köşelerden tutarak düzeltebiliyoruz. Yani öyle diyeyim. Şimdi biz e, her tarafı düzeltirsek e, orijinalliğini bozabiliriz. O yüzden her tarafını değil de mümkün olduğunca e, bize bir anlam ifade etsin istiyorum. Mesela şunu şöyle biraz içeri alıp bunu biraz şöyle düzeltirsen şu köşeden e, yani mümkün olduğunca ...çüken şekilde baktığımız zaman... ...bize bir anlam ifade etsin. Bunu biraz daha... ...yukarı alabiliriz. Sanırım... ...yeterli oldu. Ondan sonra... ...bunu bir kırpalım. Kırpma aracımızı... ...alalım. Ondan sonra... ...şöyle hafif... Biraz daha üstten aşağı doğru alalım. Şöyle yapalım. Şimdi bize hassas tutturmuyor. Evet. Enter'a bastığımız zaman ee, siyahlık olaylarını da hafif bir beyazlatırsak yine parlaklık ve karışıklıktan biraz ileri alırsak bunu yüzlemeye de bakarak yavaş yavaş alırsak karşıtlığı da geri çekersek şöyle gri doygunluğunu bu gri bir pano anladığım kadarıyla bize daha ışıksal olarak fazla bozmadan değerini verdiğini göreceğiz Biraz da Gölgeler kısmını hafif yok edersek, 50 metre falan düşürürsek, yani çok daha hassas girilebilir, çok daha farklı noktalara gelebilir. Bizim için bu da yeterli. Şimdi bir de resimlerde mesela ee, çok farklı mesela Ctrl-Z ile ne yaptığını bir görelim bunda. Şimdi aslında resim e, aslında resim böyle değil. Şöyle üstüne tıkladığımız zaman bunu büyütelim ne olduğunu görelim. Şöyle bir resim. Ee, bunun kenarları var. Ee, biz bu resmi şuradan e, Büyütme ve küçültmeye tıkladığımızda zaman resim bu. E, biz ne yaptık? Pano, e, bunu slide'da kullanacağız. Pano haline getirdik. Sonra da e, belli bir ölçülere getirdikten sonra kırpma aracıyla yani bize nereden şeyini vereceğini gösteriyor. Orjinal resim. Ve onu kırpıp e, alabiliyoruz. E, bu da bizim bizim e, Enine resmi nasıl en odaklı şekilde alabileceğimizi gösteriyor. Gece çekilmiş bir resim olduğu için burada ışıkların ön plana çıkması gerekiyor. Yani ışığın denize nasıl vurduğunu, bir yatta nasıl gözüktüğünü müşterimiz ön plana çıkarmak istiyor. Burada parlaklık, mesela bunu HDR yapabiliriz. İleriki videolarımızda bunu nasıl HDR yaptığımızı göstereceğim. Şimdi onu da anlatırsam kafanız karışır. Bu da bizim işte kırpmayı ve yatay olarak resmi nasıl kesebileceğimizi göstermiş olduk. Bu kadar yeterli sanıyorum. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Bizi başkalarına izletmeyi, kendiniz abone olmayı, paylaşmayı, çeşitli sosyal mecralarda paylaşmayı... Unutmazsanız seviniriz arkadaşlar.